Büyük ülkenin büyük halkı, bu gergin anda size sesleniyorum. Bizim devletimiz ciddi iç ve dış zorluklarla karşı karşıya. Bu sıkıntılar devletimiz, benim ve her birimizin sorumluluğunu, emin olmamızı ve somut olmamızı gerektiriyor. Bizi büyük bir savaşla korkutuyorlar. Ve askeri işgalin tarihini durmadan yeniliyorlar. Bu ilk defa değil. Sistematik olarak tüm cephelerde bize savaş açıyorlar. Sınırımız etrafındaki askeri cephede birliklerini arttırıyorlar. Diplomasi cephesinde bizi kendi dış politika rotamızı belirleme hakkımızdan mahrum etmeye çalışıyorlar. Enerji sektöründe gaz, elektrik ve kömür arzını sınırlandırıyorlar. Bilgi cephesinde medya aracılığıyla vatandaşlar ve yatırımcılar arasında panik yaratmaya çalışıyorlar. Ama bugün devletimiz hiç olmadığı kadar güçlü. Bu güçlü Ukrayna'nın halkının karşılaştığı ilk tehdit değil. İki yıl önce biz de bütün dünya gibi pandeminin gözünün içine afallamış şekilde bakıyorduk. Ancak toparlandık ve net sistematik adımlarla pratik olarak onu yendik. Bu zor zamanda güçlü Ukrayna halkı en iyi niteliklerini, birlik ve kazanma arzusunu gösterdi. İki yıl önceki pandeminin aksine bugün karşılaştığımız tüm zorlukları ve bunlarla ilgili ne yapacağımızı açıkça anlıyoruz. Kendimize güveniyoruz ama tedbiri de elden bırakmıyoruz. Tüm riskleri anlıyoruz. Durumu sürekli izliyor, farklı senaryolar hesaplıyor, olası tüm agresif eylemlere uygun karşılığı hazırlıyoruz. Sınırlarımızın dibinde yabancı ordunun nerede olduğunu, sayısını, mevzilerini, teçhizatını ve planlarını çok iyi biliyoruz. Bunlara ne ile karşı koyacağımızı da biliyoruz. Harika bir ordumuz var. Kadınımızla, erkeğimizle benzersiz savaş deneyimine ve modern silahlara sahibiz. Bu 8 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir ordu. Ordunun yanı sıra Ukrayna diplomasisi de çıkarlarımızı savunmada ön saflarda yer alıyor. Medeni dünyanın neredeyse tüm liderlerinden diplomatik destek almayı başardık. Liderlerin çoğu Ukrayna'yı zaten ziyaret etti ve destekledi ya da yakın gelecekte yine gelecekler. Bugün herkes Avrupa'nın ve tüm kıtanın güvenliğini Ukrayna'ya ve ordusuna bağlı olduğunu kabul ediyor. Barış istiyoruz ve tüm sorunları münhasıran müzakereler yoluyla çözmek istiyoruz. Hem Donbas hem de Kırım Ukrayna'ya sadece diplomasi yoluyla dönecek. Başkalarına ait hiçbir şeye el uzatmıyoruz ama kendimizin olandan da vazgeçmeyeceğiz. Silahlı kuvvetlerimize güveniyoruz. Ancak ordumuzun da desteğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi hissetmesi gerekiyor. Ordumuzun temelini, halkımızın güveni ve güçlü bir ekonomi oluşturuyor. Milli paramız, grivnanın döviz kurunu korumak ve finansal sistemimize yönelik saldırılar püzgürtmek için yeterli rezervleri oluşturduk. Devlet desteğine ihtiyaç duyacak, Hiçbir sektörü görmezden gelmeyeceğiz. Birkaç gün önce hava yolları temsilcileriyle görüştük. Ve bunun neticesinde istikrarlı bir grivna kuru var. Hava sahamız tüm uçuşlara açık. Ülkemizdeki durumun yerel medya tarafından objektif olarak aktarılmasıdır. Şimdi de Ukraynalı gazetecilerimize seslenmek istiyorum. Bazılarınız bazen medya sahiplerinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalıyor. Çoğu medya sahipleri zaten kendi ülkesinden kaçtı. Kaçanlar için değil Ukrayna için çalışın. Bugün ülkenin kaderi sizin konumunuzun hakkını vermenize bağlı. Ve şimdi de Ukrayna ile birlikte, Ukrayna'da kalanlara değil, en kritik anda ülkesini terk edenlere sesleniyorum. Gücünüz paranızda ve uçaklarınızda değil, gösterebileceğiniz vatandaşlık sorumluluğunuzda, fabrikalarınızı ve servetinizi elde ettiğiniz ülkeye ve halkınıza dönün. Bugün herkes gerçek bir Ukrayna vatandaşlık sınavından geçiyor. Bunu onurlu bir şekilde geçirin. Herkes Ukrayna'nın gerçekte kimin için ana vatan olduğunu ve kimin için sadece bir para kazanma meydanı olduğunu anlasın. Devletimizin tüm yetkililerine ayrı ayrı sesleniyorum. Memurlar, ülkeyi terk eden ve ayrılmayı planlayan her düzedeki milletvekilleri, Ukrayna halkı sadece devleti yönetme vazifesini emanet etmedi. Aynı zamanda onu koruma görevini de verdi. Böyle bir durumda bizimle Ukrayna halkıyla birlikte olmak sizin doğrudan görevinizdir. Şimdi size 24 saat içinde ana dönmenizi... Şimdi size 24 saat içinde ana vatanıza dönmenizi... Ve Ukrayna ordusu, diplomasisi ve halkıyla yan yana durmanızı öneriyorum. 16 Şubat'ın saldırı günü olacağı söyleniyor. Onu birlik günü yapacağız. İlgili kararname zaten imzalandı. Bugün de milli bayrağımızı gönlere çekeceğiz. Maviz ve sarı gürdeleler takacağız. Ve dünyaya birliğimizi göstereceğiz. Büyük bir Avrupa hedefimiz var. Özgürlük istiyoruz ve bunun için savaşmaya hazırız. Bu savaşta öldürülen 14 bin askerimiz ve sivilimiz bizi göklerden izliyor. Ve onların anısına ihanet etmeyeceğiz. Hepimiz mutlu yaşamak istiyoruz ve mutluluk güçlüleri sever. Bugün. Biz asla pes etmedik ve teslim olmayı da öğrenmeyeceğiz. Bugün sadece sevgililer günü değil, Ukrayna sevdalılarının günü. Kendi gücümüze inanıyor ve geleceğimizi birlikte inşa etmeye devam ediyoruz. Çünkü tek ve eşsiz Ukrayna sevgisi bizi birleştiriyor ve sevgi kazanacak. Evet, şimdi karanlık olduğunu düşünebilirsiniz ama yarın güneş huzurlu gökyüzümüzün üzerinde yeniden doğacak. Ukrayna'yı sevin, sakiniz, güçlüyüz, beraberiz, büyük bir ülkenin büyük insanları.